Elektronik serbest meslek makbuzu nedir, tanımlaması nasıl yapılır, nasıl düzenlenir? Şahsi unvan veya isim hesabına meslek faaliyetinde bulunan mali müşavir, noter, avukat, doktor ve benzeri meslek erbabı kişilerin elektronik ortamda düzenledikleri belgedir. Ya da ESMM düzenleyebilmek için ESMM lisansınızın olması gerekmektedir. GİB'in sayfası üzerinde arama alanına girilerek firma yazdığımızda firmalar ekranını görüntüleriz. Lisans tanımlaması bulunan firma detayı ekranını görüntüleriz. Firma detayı sayfasında genel bilgiler alanında bulunan vergi numarası ve kazancın tespit şekli bilgileri ekle olması gerekmektedir. E-Devlet sekmesini görüntüleriz. SMM Kullanıyor alanı işaretli olup gerekli bilgilerin DIA Destek ekibi tarafınca sisteme tanımlanması gerekmektedir. Kontrol tuşları ile yeni bir sekme açarız. Arama alanına gelerek kayıt yazdığımızda arama listesinde kayıt numara şablonları ekranını görüntüleriz. Tanımlayacağımız kayıt numara şablonları ile ilgili işlemdeki belge fiş numaralarını gruplayabiliriz. Aşağıdaki panelden ekle seçeneği ile tanımlama gerçekleştiririz. Firma kodu liste ekranından sıralı gelecektir. Şablonu ait açıklama bilgisi ekleriz. Türü alanından ilgili işlem türü seçilir. SMM alanı evet olarak işaretlenmesi gerekmektedir. Belge numarasında yer alacak yazı kısmı ve başlangıç bitiş numaraları belirlenir. Şablon tanımını kaydederiz. Ctrl T tuşları ile yeni bir sekme açarız. Arama alanına sistem yazdığımızda arama listesinden sistem parametreleri ekranını görüntüleriz. Parametre grubu listesinde bulunan işletme defteri modülü altında işletme defteri parametreleri listesini görüntüleriz. Parametreler ile fiş kaydında kullanılacak stopaj oranını belirleyerek işlemlerde ön tanımlı gelmesini sağlayabiliriz. İşletme hesap fişlerini defter beyan sistemine gönderecek ise ilgili parametre evet olarak seçilmesi gerekmektedir. Defter gönderimi mali müşavir tarafından yapılıyor ise sistemde işlem yapacak kullanıcı mali müşavir olarak seçilmesi gerekmektedir. Kullanılan defter seçimi yapılarak entegrasyon için gerekli olan key ve script değerleri sistemde tanımlanması gerekmektedir. Düzenlemiş olduğumuz sistem parametrelerini kaydederiz. Kontrol t tuşları ile yeni bir sekme açarız. Yanasa sayfası üzerinde işletme defteri modülünü görüntüleriz. İşletme hesap fişleri ekranını görüntüleriz. Aşağıdaki panelden ekle seçeneği ile yeni bir fiş tanımlaması yaparız. Firmamız pasif olarak gelecektir. Sunucumuza tanımlı birden fazla firma bulunuyor ise, elektronik serbest meslek makbuzu lisansı bulunan firmadan giriş yaparak işlemlerimizi gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Tarih seçimi yaparak eğer önemliyse saat bilgisini ekleriz. Fiş türü seçmiş olduğumuz işleme göre pasif olarak gelecektir. İşleme ait açıklama bilgisi ekleriz. Hesap kodu alanından F1 ile liste ekranını görüntüleriz. Elektronik serbest meslek makbuzu düzenlenecek şahıs veya firma seçimi yapılır. Seçilecek firma detayını görüntülediğimizde firmaya ait vergi e-posta adres bilgilerinin tanımlanması gerekmektedir. Hesap bilgilerinde ekleyeceğimiz KDV oranı fiş işleminde kullanılacaktır. Liste ekranından ilgili kaydı işaretleyerek aşağıdaki panelden seçeriz. Belge türü alanından elektronik serbest meslek makbuzu seçimi yapılır. Belge numarası düzenlenen şablona göre oluşturulacaktır. Satış türü belge türü alanlarından gerekli seçimler yapılır. İşleme ait stopaj oranı için ilgili alan işaretlenerek stopaj kodu belirlenir. Ödeme bilgileri alanından mal hizmet bedeli eklenir. KDV oranı hesap kart bilgisinden stopaj oranı ise düzenlemiş olduğumuz sistem parametrelerinden gelmektedir. Stok hizmet kodu alanından F1 ile liste ekranı görüntülenir. Düzenlenecek makbuz içeriğinin tanımlaması yapılarak ilgili listeden seçilir. Miktar bilgisi eklenerek fiş kaydı oluşturulur. Ctrl-T tuşları ile yeni bir sekme açarız. E-Devlet modülü içerisinde bulunan elektronik serbest meslek makbuzu ekranını görüntüleriz. Oluşturduğumuz SMMF fişleri gönderilecek makbuzlar sekmesinde listelenecektir. Entegratöre göndermek istediğimiz satırı seçerek aşağıdaki panelden entegratöre gönder dememiz gerekmektedir. Bir adet serbest meslek makbuzu entegratöre gönderilsin mi uyarısını onaylayarak gönderim işlemini tamamlarız. Entegratöre gönderilen fiş kayıtları giden kutusu sekmesinde listelenecektir. Gönderilen makbuzlar önce entegratöre iletilde olarak görüntülenmektedir. Daha sonrasında raporlama işlemi tamamlanınca SMM makbuzunun durumu da raporlandı olarak güncellenmektedir. Entegratöre gönderilen makbuz aşağıdaki panelden SMM görüntüle seçeneği ile görüntülenebilmektedir. Yazdır seçeneği ile ilgili makbuzun çıktısını alabilir. E-posta gönder seçeneği ile farklı formatlarda gönderimini sağlayabilir. Diğer seçeneği ile Farklı formatlarda makbuz kaydını dışarıya alabiliriz. Elektronik serbest meslek makbuzları entegratöre gönderme işlemi tamamlandıktan sonra PDF olarak kaydedilmektedir. Entegratöre iletilmemiş makbuzlar PDF olarak kaydedilmemektedir.